Çin borsaları dün tam anlamıyla bir kıyamet günü yaşadılar. Pek çok Çin teknoloji hissesinin değeri %15-20'ler civarında düştü. Çin hisseleri ucuzladı, Çin borsası ucuzladı. Ama neden böyle oldu ve daha önemlisi artık alıma uygun fiyatlara ulaştık mı? Dibi gördük mü? Daha da dibi var mı? Neden ben bu Çin meselesinde hep endişeli baktım? Neden endişelerimin yavaş yavaş gerçekleştiği ortaya çıkıyor? İşte bütün bunları bugün anlatacağım ama önce nereden başlayacağız? Neden dünkü çöküş yaşandı bir ona bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Çin'in ekonomik krizi yeni bir haber değil. Daha beri bir videonda bahsetmiştim. Özellikle konut pazarında büyük huzursuzluk var. İnsanlar konut aldılar, o fiyatlar şişti, şişti, şişti. Şu anda konutları talep yok ve fiyatlar gerilemeye başlamış durumda. Bu insanları çok sıkıntıya soktu. Ayrıca bu konutların inşası için devletten borçlan müteahhitler o parayı başka yerlerde kullanmışlar. O yüzden inşaatlar yarımda kalıyor. vatandaş bu konuda isyan etti o isyanı Çin devleti inanılmaz sert bastırdı. Ama maalesef ekonomik sıkıntıları öyle şiddetle bastıramıyorsunuz. Çin'in yaşadığı ekonomik sıkıntıların bir diğer nedeni de küresel resesyon. Çin ihracata dayalı bir ülke ve ihracatları azaldı çünkü batıda resesyon var. Öte yandan kuvvetli Amerikan doları da Çin'i zorluyor. Çünkü Çin enerji ve gıdada özellikle çok dışarıya mahkum. İthalat masraflarında büyük artış var. Bu da yine Çin ekonomisini sıkıştıran başka bir mesele. Ama dün yaşanan düşüşün bununla ilgisi yok. Dün yaşanan düşüşün temel sebebi Çin'in geleceğine ilgili beklentilerin çok değişmesi. Çin artık bir serbest piyasa ekonomisinden daha devlet kontrolü bir sermaye yapısına doğru geçiyor. Bu endişeler piyasaya sardı. Çünkü Çin Komünist Partisi kongresinde yaşananlar biraz acayipti. Çin Komünist Partisi 20. kongresi 22 Ekim'de düzenlendi ve beklendiği gibi mevcut başkan Xi Jinping seçimden çok güçlenim çıktı. Artık ona bir başkandan ziyade bir imparator demek daha doğru olur ve etrafındaki bütün muhalefeti de temizledi. Hatta bir de büyük gösteri yaptı. Çin'in eski başkanı Hu Jintao'yu büyük halk salonundan zorla çıkarttırdı. Bunu videolara kaydettirdi ve dünyaya da yayınlattı. Bu da onun güç gösterisinin bir parçasıydı. şimdi bir demokrasinin olmadığı uzun zamandır biliniyor. Xi Jinping'in de tam bir diktatör olduğunu da biliyoruz. Ama burada verilen mesaj biraz daha farklı. Artık hiç muhalefete yer yok. Bu da Xi Jinping'in politikalarını uygulamak konusunda kimseyi dinlemeyeceğini gösteriyor. Ve maalesef o politikalar... ...pek piyasa dostuna benzemiyorlar. Bende daha evvel bolca Çin hissesi vardı. Neo ve Alibaba bunların başlıcılar arasında gelir. Jack Ma, yani Alibaba'nın CEO'su... ...Çin hükümeti hakkında bir iki eleştiri yaptıktan sonra... ...birkaç ay ortadan tam anlamıyla yok edilince... ...sonra geri döndü ve bir daha sesi çıkmadı. Ben Çin'e yatırım yapmaktan vazgeçmiştim. Çünkü devletin özel sektörü bu kadar sert müdahale edebildiği... ...dünyanın en değerli firmalarından bir tanesi CEO'sunun... ...ortadan birkaç ay yok edilebildiği bir yerde... ...benim işim olmaz dedim. Ayrıca zaten Çin'in açıkladığı ekonomik verilere güvenmiyorum. Çin piyasasından gelen dataların doğruluğuna hep şüpheli oldum. Bundan dolayı da Çin yatırımımı tamamen ortadan kaldı. Maalesef ama Tesla'nın en büyük pazarlarından bir tanesi Çin olduğu için Çin'i yakından takip etmeye devam ettim. Ve bu kongreden sonra Xi Jinping'in yaptığı konuşmayı çok çok endişe verici buldum. Xi Jinping konuşmasında beklenen iyi mesajların hiçbirini vermedi. Ekonomiyle ilgili pek konuşmadı aslında hep. Milli güvenlik politikalarından bahsetti, birlik olmaktan bahsetti, Tayvan'dan bahsetti. Bu Çin'in sertleşeceği anlamına geliyor. Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmaktan fayç bahsetmedi. Tam tersine bu Covid-19 kısıtlamalarına kadar başarılı olduğunu, bu sayede Çin'den Covid'i nasıl uzak tuttuklarını anlattı. Yani mevcut ekonomik sıkıntıların hiçbirini çözmekten bahsetmedi. Tam tersine o kadar otoriter ve sert konuştu ki piyasa... Çin'in artık tam bir devlet kontrolü ekonomiye doğru dönüştüğünü kabul etmeye başladı. Bu da işte Çin hisse senetlerini çok sert düşürdü. Benim iki tane favori Çin hisse senedim var. Bunlardan bir tanesi NIO. NIO son bir yılda zaten %76 gerilemiş durumda. Hatta en yüksek fiyattan kıyaslayacak olursak bir ara fiyatı 60 dolarlar civarında. Şu anda 9.45 dolara gelmiş. Yani nereden bakarsanız bakın %80 dörtlük değer kaybı var. All time highdan. Bir diğer sevdiğim hisse senedi, pek çok Türk tırmısı o hisse senedinde var biliyorum. Alibaba. Alibaba'nın bir yıllık kaybı %64. En yüksekte 312 doları bulmuştu hissenin fiyatı. Şu anda 63 dolar. Yani oradan baktığımızda baktığımızda %80'lik kayıp var. Ve dün bu kayıplar derinleştiler. NIO %15'e yakın, Alibaba'da %11'e yakın Değer kaybetti. Rakamlar böyle. Hisse senetleri ucuz. Peki alalım mı? Vallahi burası zor bir soru. Bir kere yatırım tavsiyesi vermiyorum asla. Unut beni ekranın karşısında konuşan birisiyim sadece. Ama ben olayı şöyle görüyorum. Bence bu iş daha sertleşecek. Çünkü karşımızda artık bir imparator var ve önünde onu durdurabilecek, onun etkilerini hafifletebilecek, ona muhalefet edecek, onu yavaşlatacak, onun kararlarını sorgulayacak kimse kalmamış durumda. Ve bu lider diyor ki benim için şirketler önemli değil. Benim için ekonomi bile önemli değil kısa vadede. Benim için önemli olan Çin'in güçlü olması. Yani tekrar coğrafi genişleme. Burada tabii hemen akla Tayvan meselesi geliyor. Çin'in güçlü olması, sağlıklı olması. ideolojik konular çok ön plana çıkıyor. Piyasaları konuşan, ekonomiyi konuşan bir başkanın yerine, ideolojiyi konuşan bir başkanın yönettiği bir ülkede hisse senetlerinin ne olacağını bilmek zor. Ayrıca Amerika'da rekabetin sertleşeceği belli. Belki bilenleriniz var. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri belli. Çiplerin Çin'e ihracatını yasakladı. benzer bir yasaklama Çin'den de Amerika'ya karşı geliyor olabilir. Yani aradaki mücadelenin sertleşeceği kesin. Ben Çin hissedeyen Amerikan borsaları üzerinden yatırım yapabiliyorum. E orada bazı kısıtlamalar gelebilir. Böyle baktığımızda riske değer mi? Emin değilim açıkçası. Evet hisseleri ucuz, elim gidiyor. Bunlardan bir bounce back olabilir. Ende sonunda Xi Jinping'in de tekrar ekonomiye döneceğini düşünüyorum. Çünkü öbür tür Başa çıkamazlar. O koca ülkeyi besleyemezler. Ama kısa vadede bence daha önümüzde epey fırtına var. Ve canım istese de ben şimdilik Çin hisselerinden uzak durma kararındayım. Tabii bu benim görüşüm. Sizlerin fikrini, görüşlerini çok merak ediyorum. Siz almayı niyetli misiniz? Bu büyük değişim belki de aslında fırsatlar da yaratıyor olabilir. Çok ucuzlamış durumda bazı hisse senetleri gerçekten... O yüzden fikirlerinizi, görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu arada aklınızdan şu soru geçiyor olabilir. Hoca bir boğa rallisi öngörmüştü. Oradan ne haber diye. Yaklaşık 10 gün kadar önce borsalarda yükseliş işaretleri aldığımı söylemiştim. da 3 gün sonra da boğa rallisinin başlamaya hazır olduğu konusunda biraz el yükselttim. Ve yükseliş de var. Beklediğim kadar hızlı bir yükseliş yok ama yükseliş var. Aslında dün Çin'den çok kötü haberler gelmeseydi bence oldukça coşkulu bir gün yaşanacaktı. Çünkü Amerika Merkez Bankası Başkanlarından bir tanesi biraz gevşeme işaretleri vermeye başladı. Financial Times'ta yayınlanan bazı haberler Amerikan Merkez Bankası'nın biraz gaz kesebileceğini ortaya koyuyor. Çünkü dünyada özellikle borç piyasalarında sıkıntılar baş göstermeye başladı. Faizler bu kadar yüksece bazı şirketlerin borçlarını döndüremeyeceği konuşuluyor düşünülüyor. Ve bono piyasasında bir takım tehlikeli sinyaller var gibi gözüküyor. Yellen dün yine o da bir açıklama yaptı dedi ki piyasaları yakından takip ediyoruz dedi. Bu da piyasaları şöyle bir rahatlattı gibi. Yani faiz artışlarında bir yavaşlama, bir duraklama olabilir mi? Para sıkılaştırma bir duraklama olabilir mi? O haberleri herkes can kulağıyla bekliyor. O haberler gelirse... ...işler biraz daha coşkulu hale gelecek. Bu akşam kapanıştan sonra da iki büyük şirket bilançosu geliyor. Google ve Microsoft, yanılmıyorsam Amazon da yarın geliyor. Bunlar yani tek başına dünyadaki toplam halka açık şirketlerin değerlerinin %6-7'sini oluşturuyorlar. Çok önemli bilançolar. Orlardan gelen haberleri de piyasa can kulağıyla dinliyor olacak. Çin ayrı mesele ama bir yandan da Amerikan borsasında kendi içerisinde resesyonla mücadele, enflasyonla mücadele gibi dertleri var. Bugünlük bu kadar. Eğer anlattıklarım ilginizi çekmişse bizim yatırım ve gelecek grubumuza da gelin, katılın. Ücretsiz bir topluluk bu. Her gün ise senetleri, teknoloji, dünya konuşuyoruz. İlginizi çekiyor olabilir. Ücretsiz bölümüne gelin, soru hoşunuza giderse belki kulübe de katılırsınız. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.